Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tarık Günsel ile yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konu... Kinetik Omnidiesel. Evet arkadaşlar e, uzun bir süredir Türkcell'den sonra TürkNet'e geçiş yapmak için böyle bir tane internet modemi aldım ki benim bildiğim kadarıyla daha doğrusu formlarda okuduğum kadarıyla e, başka bir internet anına geçmek isteyenler genellikle bu modemi alıyorlar. E, hem fiyat konusunda uygun hem de performans bakımından ekstra e, ekstra kaliteli denilebilir. Şimdi teknik özelliklerinden biraz bahsedeyim. E, hemen 1-2 dakika sonra da şimdi teknik özelliklerinden biraz bahsedeyim. Zaten hemen ardından e, kutu açısında gerçekleştireceğiz. daha kutusunu açmadım. Şimdi modemin dört tane fonksiyonu var. Hem modem olarak kullanılabiliyor. Hem router hem access point hem de repeater diye bir cihaz olarak kullanılabiliyor. Bu dört farklı modelde kullanılabiliyor. Yani VDSL2 adsl 2 olarak iki tane bağlantı tipi var. Harici anten. iki tane harici anteni var. 5dB'lik 128MB hafızası e, işlemcisinin iki çekirdeği var ve işlemcisinin e, frekansı 0.7GHz şimdi Wi-Fi 4 yani 802.1 deniliyor Herhalde onlara ne olması lazım. O özelliğe sahip. Wi-Fi yayını bir bant da gerçekleştiriyor Wi-Fi wi yayınını. Çalışma frekansı da 2.4 GHz. Ve 2.4 GHz'de de maksimum 300 megabit e, download yapabiliyor. E, LAN çıkışı bulunuyor. LAN türü de Fast Ethernet dedikleri şey. Toplam LAN port sayısı 4 tane. USB girişi de var. USB tip A Girişli. Bir tane USB e, 2.0 girişi var. Az önce demiş olduğum USB tip A'dan. Yani bu USB'nin işlevi de aslında şey. Mesela işte flash diskiniz varsa takıyorsunuz. Veya ne bileyim hard diskiniz varsa takıyorsunuz. Bu modemi televizyona bağladığınızda ya. Televizyonda flash'ı takmadan internet üzerinden modeme takıl olan cihazı görebiliyorsunuz. Televizyona takmadan. Veya ne bileyim işte telefona takmadan. Bilgisayara takmadan. Şifreleme türünde çok iyi bir cihaz bu. Ee, v, VPA3 destekli. VPA3 şu anda Türkiye'de e, bildiğim kadarıyla kırılmayan şifre türlerinde. VPA, VPS, VPA2 onların hepsi kırılabilir ama VPA3 kırılamıyor. O yönden çok iyi VPN e, özelliği de mevcuttur modemin. VPN olarak da hemen bakacağım. IPsec, L2TP, OpenVPN, PPTP, p WireGuard VPN'lerini destekliyor modem. Şimdi uzaktan e, modemi yönetebilmek için hem uygulaması var hem de web sitesi var. Bu ikisi üzerinden modemi yönetebiliyorsunuz. İşte misafir aldır, ne bileyim şifre değiştirmedir, ekstra modem eklemedir. Bunları eee modem i̇şte uygulamasına sesine yapabiliyorsunuz ee, diğer özelliklerini de hemen buradan sayacağım tam onları bilmiyorum Çünkü misafir ağı destekli mesela evinize birisi geldi vakit kendi modeminiz işte 40 megabit destekliyorsa e, bir tane misafir ağı açıp o misafire 10 megabitini verebiliyorsunuz yani böyle bir özelliğe de sahip yos desteği var I am, e, IGMP desteği var DHCP desteği var Nat desteği var ebeveyn kontrolü var bu ebeveyn kontrolü de e, tam olarak bilmiyorum ama e, bildiğim kadarıyla işte sağ şu ve şu aralarında girebilsin şu cihaz ve yani ne bileyim örnek veriyorum şu bilgisayar saat 9-12 arasında 5 megabit alsın işte ertesi gün 10 megabit alsın bunun gibi ayarlamalar yapabiliyorsunuz ipv6 var ee, bir de mesav var mesajını bilmiyorum zaten o çok teknik bir detaya giriyor ona pek de bakmamıza gerek yok hazırsanız yani tüm özellikleri bu kadardı bunun en güzellerinde arayüzü ee, isterseniz şimdi kutu açılmına bir geçelim Evet şimdi e, modemin kutu açılışına geçebiliriz burada modemi bir tane şimdi ilk başta kutudan başlamak istiyorum kutu çünkü çok hoşuma gitti tasarımı Burası mesela kavisli olmuş diğerleri gibi köşeli değil aynı bu taraflarda öyle yani kutuda hiçbir köşe bulamazsınız hepsi kavisli geçmiş üzerinde de özellikleri yazıyor zaten işte VDSL2 ADSL2 artı USB destekli işte güçlü adı depolama ve gelişmiş ebeveyn kontrolü yazılımı ee, 3 yıl garantisi var Eğer uygulama üzerinden modemi etkinleştirirseniz, ekstra bir yıl daha garanti hediye ediyorlar ee, zaten 4 yıl garanti olan bir ürünün açıkçası çok çabuk bozulacağını zannetmiyorum. Arkasında da Türkçe var. Türkiye üretimi. Mobil uygulamayı bahsetmiş. App Store'dan veya Play Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz demiş. Şimdi hemen şöyle kutusunu açmak istiyorum. Ee, yan taraflarında işte kinetic yazıyor. Başka da hiçbir şey yazmıyor. Üstüne de zaten az önce göstermiş oldum gibi yazmış. Az önce gözükmedi herhalde. Şimdi şöyle anahtarla tam şu köşeden gireceğim. Şimdi kutusuna da zarar gelmesin. Şimdi Ondan sonra garanti tabi kapsamında bir sıkıntı çıkarsa Evet kutumuz çıkarttık, ee, şuradan açma bölümü var tam olarak. Şu şuraya parmağı daldırdım, hadi bismillah açılmadı. Ha, ha, açıldı. Kutumuz açıldı, ilk başta şöyle bir şey karşıladı, bizi yumurta kabına koymuşlar arkadaşlar. Çok teşekkürler, hakikaten yumurta kabına benziyor. Kutunun içi boş, at gitsin. Kitapçık, yani bir şey yaradı yok, kullanma kravizi ve garanti belgesi olduğu için bunu da yavaşça atıyorum. Ee, bir tane şeyimiz var. adaptörümüz var, güç sağlamak için. Şöyle bir adaptör. Üzerinde de işte barkod numarası var. Kenarıya koydum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu büyük ihtimalle şey ADSL, VDSL girişleri için modeme takılacak şey. Bundacı böyle. Burada da bir tane VDSL'i eğer ev telefonunuz varsa ev telefonuna çevirmek için böyle de bir şey yapmışlar. Yani yanında vermişler. Bu çok güzel bir şey aslında. E, detaylara önem verdikleri güzel. Bu da bilgisayara ethernet girişi. Eğer e, kasa bilgisayarınız varsa veya laptopunuz varsa. Şimdi bunu bir kenarıya kaldırıyorum. Şimdi modemimiz çıkıyor. Kutunun içi boş. Yani hiçbir şey olmamışlar başka. Onda şöyle attım. Ee, şöyle yan taraftan da çubukları karşıladı. Zaten kutuyu şey modem elime alır almaz bir premium hissiyatı verdi. Kılıf mesela çok premium hissettiriyor. Çubuklar olsun. E, anten çubuklar. Şöyle modemin ön tarafında işte özellikleri yazıyor. Kinetic ADSL yazıyor. Burada da işte e, bağlantılar yani gerçekleşti mi? Onların LED ışık bildirimleri var. Hemen şöyle arka tarafında göstereyim. Arka tarafında da bir tane QR kod var. Şu an ters tutuyorum ama. QR kodlar bu QR koddan uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Uygulamayı nasıl indireceğinizi. Telefonunuzun kamerasını açacaksanız eğer size QR kodu kuyusu yoksa bile zaten şurada direkt çıkıyor QR kodu ayrıntılarını bakın direkt bu ağa bağlan diyebiliyorsunuz yani bu arkadaki uygulama değilmiş arkadaşlar pardon yanlış bilgi arkadaki e, QR kod Wi-Fi ağına bağlanabilmek çubuklarımız her yöne gidebiliyor yani kademe kademe iniyor bu aslında çok güzel bir şey ileride yalama olmayacak çünkü yani ileride ben şu durumda tutmak istediğim vakit eğer kademe kademe inmeseydi direkt düşecekti aşağı bu yönden güzel olmuş yani hoşuma gitti şöyle 180 derece çubuklarımız oynuyor şöyle ikisini geriye alacağım yani şimdi tasarım açısından isterseniz duvara da asabilirsiniz. Burada duvara asmak için yerleri de var. Yere koyduğunuz vakit kaymasın diye köşelerine de detay vermişler. Güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Modem böyleydi. Tabi modemin şu an ben size teknik özelliklerinden bahsettim ve satın aldığınız vakit elinize nasıl gelecek ondan bahsettim. Ürünün linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Trend yol gitti gidiyor. İşte 280 TL'di. şu anda fiyatı. 280 TL'yi bulabildiğin tüm siteleri açıklama linkine koyacağım. Açıklamadan ürünü satın alabilirsiniz. Ürünü satın alırken kendi ve veya Avantajx kullanırsanız e, sizin açınızdan daha iyi olur. Avantajx veya Arteway bana sponsor değil. E, olsaydı güzel olurdu. <gülüyor> Ama e, gene de siz kazanın. Yani reklam olmasa bile siz kazanın. E, evet bu videomun konuğu Kinetik Omni diye seldi. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada kapatmadan önce kanalıma abone olup like atıp şuradan bir yerden Instagram adresim çıkacak. Oradan da takip edip sorularınızı sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.